Bugün 10 Ekim 2022 Pazartesi. Ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay dolunay fazında. Güne meraklı ve sabırsız enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay İkizler burcundaki Mars'la uyumlu görünüm yapacak. Zihinsel ve fiziksel enerjilerimiz artabilir. Güçlü ve kararlı enerjilerle amaç ve hedeflerimizde gözü kara ve cesur davranabiliriz. Bugün çocuksu ve meraklı enerjilerle yeni konulara heves ve cesaretle yaklaşabilir, dürtüsel davranabiliriz fiziksel aktiviteler spor yeni girişimler ve mücadele gerektiren konularla daha fazla ilgilenebiliriz ancak bencil ve sabırsız tavırlar ilişkilerde bazı dengesizlikler de yaratabilir buna dikkat etmeliyiz Koç burcundaki ay 17-01'de oğlak burcundaki plütonla yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek Günün geri kalanında ay boşlukta ilerleyeceği için günlük işler daha ağır ilerleyebilir. Yeni konulardan ziyade rutin işlerle zaman geçirebilir ya da dinlenebiliriz. Akşam saatlerinde duygusal baskılar hissedebiliriz. İç dünyamıza yönelip tefekkür etmek faydalı olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.